Direktirik kanalından bir videoya daha merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber güç kaynağını modifiye edeceğiz. Hatta baştan size nasıl yapılır onu göstereceğim. Bunu sıfırdan dizayn edip videosunu sizlerle paylaşacağım. Haydi gelin videoya başlayalım. Üst tarafta burn olduğu kafayı çıkardık. Burada bizim 12 volt, 5 volt ve 3.3 volt voltajlarını veren kablolarımız mevcut ve asıl gücü veren 300 watt'lık bilgisayar güç kaynağı temelinde bu güç kaynağı yatıyor. Haydi gelin şimdi bunu sökelim. ek sırada güç kaynağımızı dış kutusundan çıkartıp plastik kutumuza monte edeceğiz. Müzik güç kaynağımızın içi bu şekilde. Dostlar. Gördüğünüz gibi güç kaynağının çoğu bitti. Telefonun şarjı bittiği için bu kısımları çekemedim. Ama çok da bir şey yapmadık bu kısımlarda. Ön tarafa boruncaklarımızı taktık. Şu iki boruncaktan 3.3 volt çıkışını veriyor. Şuradaki 4 tane jaktan 5 volt çıkışı veriyor. Buradan 12 volt ve şu kırmızı ve siyah bonjaktan da 24 volt. En sağ ve aşağıdaki bonjaktan voltmetremize bağlanıyor. Buradan voltaj ölçümü yapıyoruz. En soldaki bonjaktan amper ölçümü yapıyoruz. Fanımızı konumlandırdık buraya. Elimde çok turlu trim pot olmadığı için şu an fanımız direkt çalışıyor. Isı kontrolü ayarını yapmadım. Güç kaynağından gelen güç kablolarını. Az önceki voltajları verecek şekilde konumlandırdım. Güç kontrol ünitemizin kartını buraya silikonlarla yapıştırdım. Dışarıda bir tane on off anahtarımız var. Power girişimiz var. Arkadan direkt power girişlerinin yerlerinde taktım. Üst tarafa da on off anahtarını taktım. Buradan da sürekli açık kalmayacak şekilde istediğimiz zaman açıp kapatabileceğiz. Yine ön tarafta görmüş olduğunuz gibi voltmetremiz var. Şimdi üst tarafını ve alt tarafını kapatıp en son final kapanışını sizlere göstereceğim.